Merhaba bayan aleyhisselamlar bu sefer çok farklı bir proje ile karşınızdayım NFT ya da play to earn değil ve birazcık da çakallığın içine de kaçacağız ama çakallık başarılı olacak mı olmayacak mı gelin birlikte deneyelim birlikte görelim neyse şimdi geçelim projeyi tanıtmaya Projemizin ismi yep arkadaşlar memes and meme maker diye geçiyor. Evet bu memeslerinizi giflerinizi bu uygulama üstünde paylaşıp uygulamanın gelirini sizlerle paylaşıyor. Daha önce demiştim projenin NFT ya da play to earn alakası yok. Normalden daha farklı. Ama bir kazanç yolu keşfettiğimiz için bunu sizlerle paylaşacağız. Ne kadar uygun değil artık siz bilirsiniz ama biz yine bunu paylaşacağız. Neyse şimdi hemen uygulamadan göstereyim. Uygulamada arkadaşlar normal bu şekilde mimleri, insanlar tabii mimden öte normal fotoğraflar paylaşıyor. Bu şekilde tüm şeylere bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Arada sırada bu şekilde reklamlar içerikler içeriklerde çıkıyor. Parayı buradan kazanıyor. Buradan kazandıklarında belli bir kısmını bize eriteceğini söylüyor. Hatta bunları soru cevap kısmından inceleyelim. İşte yap nedir, meme maker, app'tir diyor. Yap coin'leri var, kendi coin'leri var ve bu coin'leri direkt 1 dolara eşit şekilde. E bu ödemeler nereden gelecek, i̇şte paylaşılan mimlerin ödemelerini nasıl yapıyorlar? Elde ettikleri reklam gelirlerinin yarısını haftalık olarak kullanıcılarını dağıtıyorlar. Günlük burada hem min paylaşarak hem de referans geliriyle kazanç sağlayabiliyorsunuz. Biraz sonra arkadaşlar en önemli videonun en önemli yerine geçeceğiz. O da referans paylaşımı. Bununla ilgili bir çakallık var. O çakallığı nasıl yapacağınızı size adım adım gösteriyor olacağım. Tabi bu çakallık sonucunda hesabınız devre dışı bırakılır. Buradan para alamazsınız vesaire gibi hiçbir durum beni alakadar etmiyor sorumluluk almıyorum arkadaşlar çünkü kurallara aykırı davranacaksınız bu projenin kurallarına aykırı davranacaksınız yani o yüzden daha sonrasında vay efendim burası ödeme yapıyor yapmıyor vesaire alamadım gibisinden sınav şey yapmayın ama normal bir kullanıcı gibi davranırsanız ki normal kullanıcına referans sihirle yapmamak örneğin günlük 5 mim sınırını geçmemek ya da Biraz önce şuradaki mimleri incelemiştik ya. Ben bunu böyle geçmesi için de arkadaşlar program yazabilirim. Ama daha sonrasında bunları manuel olarak burada kontrol ediyorlar. Ve şuradan da ban sayfasına bakarsanız insanları banladıklarını ve neden banladıklarını da paylaşıyorlar. Hatta burada da Nelerin yasak olduğunu söylemişler. İşte sahte kullanıcı yaratarak ki birazdan biz onu yapıyor olacağız aslında. İşte bir cihazdan çok üyelik açılması, IP'den tespit ediyorlar diye tahmin ediyorum. Buraya gelip kendinize de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki geçelim şimdi önemli kısma. Nereden kazanıyoruz? Hemen, ben bu de açtım bu arada. Telefondan göstermek yerine bilgisayarda kurayım daha hızlı yapayım dedim. Normal açtım hesaba giriyorum. Ve şurada bir invite friends kısmı çıkıyor arkadaşlar. Burada ve açılan hesapları görebilirsiniz. Benim referansımla buraya katılan hesapları görebilirsiniz. Yapacağınız şey daha sonrasında çok basit aslında. Copy linki alıyorsunuz ve bu copy linki arkadaşlarınızla, etrafınızda paylaşıyorsunuz. Onlar da üye olursa size 30 cent para yatırıyorlar ki ben atıyorum 2.1 kasmışım şurada. 2.1 göster aslında dolar. Kaç tane üyelik yapmışım? 3 4 5 6 7. 7 üyelikte toplamda 21 kazanmışım. Üstüne de Yepin üstüne tıklayınca oradaki parın üstüne tıklayınca Diğer ne taraflardan para kazandığımı görebilirsiniz Ama da para edecek şeyler değil aslında arkadaşlar Önün referanslarım 30 tane izleme yapmış karşında 0081 gelmiş Ben 46 tane izlemişim 009 gelmiş gibi gibi Zaten bununla vakit harcıyorsanız eninde sonunda kasabilirsiniz 10 dolarla ulaştığı zaman USDT paylaşıyorsunuz arkadaşlar, cüzdan adresinizi paylaşıyorsunuz, şuradan withdraw diyorsunuz, new withdraw diyorsunuz ve ona ulaşman gerekiyor diye ona ulaşınca 3 ya da 4 iş günüydü. İncelendikten sonra bu bakiye sizin hesabınızı yatırılıyor. Gelelim şimdi önemli kısma. Buradan nasıl gerçekten para kazanabiliriz, çakallık neresinde? Hemen geçiyoruz. Ne demiştik? Hemen şurada invite friends kısmına tıkladık arkadaşlar, linkimizi aldık değil mi? Şimdi bakalım, bu linke tıklayınca bizi nereye yönlendirecek? Hop, App Store'a yönlendiriyor. E bize iOS cihaz mı lazım? Yani normalde Google'da bunu nasıl indireceğiz, Android'de nasıl indireceğiz diyorsunuz. Arkadaşlar şimdi en önemli kısımdayız. Nerede telefonumuz? Ben telefonumda uzaktan bağlanmıştım. Hemen şöyle şu ekranı ayarlayayım. Şöyle geçelim arkadaşlar, telefonumuz değiştik. Bu sizin normal cep telefonunuz. Hangi model olduğu vesairesi önemli değil. Şuradaki Island yazıyor ya, bu Island programını bir indirmeniz gerekiyor. Island'ı indirdikten sonra üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Şunu da şöyle ortaya alalım. Hmm. Onaylıyoruz. Ve zaten bir profilim varmış. Hadi o silsin. Şimdi heh, buradan itibaren devam edeceğiz. Yeni bir profil oluşturuyoruz. Kabul et ve devam et diyorum. Ve bu Island adlı program Telefonunuzun içinde başka bir tane daha profil oluşturuyor ve bu sayede yeni Google Play'imiz, yeni Browser'miz ayrı bir kişiymiş, ayrı bir telefonmuş gibi kullanabiliyoruz. Şimdi bunu oluşturduktan sonra da ileri diyoruz ve hop hazır gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta şöyle hızlıca geçelim. Şuraya benim için ayrı sekmeler oluşturdu gördüğünüz üzere. Buradan ben Play Store'a gir dediğimde oturum aç diyelim ve bir tanesiyle bir tane benim yan hesaplarda 13 herhalde yan hesaplarımdan bir tanesiydi girelim tabi şifreyi girerken bunu ben yan ekrana alacağım çünkü size gözükecek sonra tüm yan hesaplarımı çökmeyin benim. Yedeklemeyi kapatıyorsunuz arkadaşlar. Yedekleme yapmanıza gerek yok cihazla. Gelişmelerden haberdar olmak istemiyorum. Yeni bir kişi olarak ben şu anda oturumu açtım. Peki ardından ne yapacağız? Bizim bir linkimiz vardı değil mi? Biraz önce bir link almıştık. Nereden almıştık? Uygulamadan almıştık. Bir daha alalım. Copy link dedik arkadaşlar. Ve telefonumuza geri döndük. Yeni yarattığımız profilden bu sefer giriş yapıyoruz. Kabul et ve devam et. Hayır senkronizasyon istemiyorum ve şeyi açtı. Ardından linki yapıştırdığımızda hop bizi Google Play'e yönlendiriyor. Ve buradan yükleyip tekrardan üye olduğumuzda arkadaşlar referans olarak bize yansıyor. Daha sonrasında her şeyi bitirdiniz, referans sizin ekranınıza yansıdı, uygulama indirdiniz, üye açtınız ve referans size yansıdı. Ardından da yapmanız gereken şey şu, benim şu profili silmem gerekiyor değil mi? Hemen island kısmına giriyoruz arkadaşlar. Neredeydi? Şurada 3 nokta vardı. Settings vardı. Aynen scope settings island'a tıklıyorsunuz. En aşağıya kaydırıyorsunuz. Destroy permanent diyorsunuz. Destroy'a tıklıyorsunuz. Ve ne yapıyor bu size? Biraz önceki oluşturduğumuz telefonda oluşturduğumuz ek profili siliyor. Daha sonrasında ne yapıyorsunuz? Hemen IP'yi değiştiriyorsunuz. Onu unutmayın. IP'yi nasıl değiştireceğiz? Uçak moduna girerek arkadaşlar. Uçak moduna da girdik. Değiştirdikten sonra referansınız buraya yansıyor ama ama ama ödemeler gönderilir mi gönderilmez mi ne yapar bilmiyorum arkadaşlar daha yeni keşfettim yaptıklarını biliyorum hatta şuradan bir tane örneği açalım bu arkadaş 30 September'daki yani kaç gün önce 3 gün önceki ödemesini almış 10 dolar 10 dolar 10.1 ama daha öncesindeki bazı ödemeleri de örneğin beklemede neden çünkü bu proje arkadaşlar yaptığınız işlemleri inceliyor o yüzden bu kullanacağımız yöntem işe yarayabilir de yaramayabilir de öğrendiğim gibi hemen sizlerle paylaşmak istedim belki aranızda yapacak olan olur ama işe yarayıp yaramadığını siz de yorumlara yazarsınız bakalım arkadaşlar gerekli linkleri de aşağıya bırakıyorum artık bir sonraki projede görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın